Değerli Yeni Mesaj TV izleyicileri sizlerle bu hafta Finans Gündeminde çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle beraber her pazartesi saat onda bundan sonra Finans Gündemini beraber sunmaya çalışacağız. Finans profesörü Profesör Doktor İbrahim Halilekşi hocamızla beraberiz. Kendisine programımıza hoş geldiniz diyoruz ve hemen kendisinin e, tanıtmasını rica edeceğiz hocamızdan. Profesör Doktor İbrahim Halilekşi kimdir hocam? İbrahim e, Gazan Gaziantep'lidir. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdia Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. E, aynı yıl Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. 2014 yılında Finans Bilim Dalı'ndan doçentlik ünvan ve yetkisini almıştır. 2020 yılında profesör ünvanına layık görülmüştür. 2014 evet. 2000, e, 2000... 14 yılından bu tarafa Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve Edimler Fakültesi İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman Kürsüsü Başkanı olarak devam etmekteyim. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi bu haftanın ekonomik verilerine şöyle girmezden önce açıklanacak veriler var. Yurt dışında ve yurt içinde açıklanacak veriler var. Bunlar da ben kısaca yan ekrana alayım. Buradan. Çok da vaktini almadan izleyicilerimizin hızlı bir şekilde izah etmeye çalışalım inşallah buradan. Diyor ki bu haftaki açıklanacak veriler hocam kapasite kullanım verileri oranı artı reel kesim güven endeksi yabancı turist girişi merkezi yönetim borç stoku ve ekonomik güven endeksi ile ilgili veriler açıklanacak hocam. Neler söyleyebiliriz izleyenlerimiz hocam? Şimdi Hayri Bey. Öncelikle e, yeni açıklanan birkaç ekonomik gösterge var. E, bu göstergelerden ne yazık ki bazıları olumsuz, bazıları olumlu göstergeler. Mesela olumsuz göstergelerden birkaç tanesini sayayım. Kısa vadeli dış borç stoğumuz 2019 yılında oranda %12.9 oranda artarak 138 milyar dolara çıkmıştır. Vadesi bir yıldan kısa olan dış borç stoğumuzda 189 milyar dolardır. Diğer bir ifadeyle bir yıl içinde 189 milyar ödememiz gerekiyor. Turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş oldu. %65 düştü turizm geliri ve 12 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı da ne yazık ki artarak %69 oranında artarak 50 milyar dolara çıktı ihracatımız buna bağlı olarak geriledi. 170 milyar dolara ithalatımız da %4 artarak 220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunlar bu saydığımız makro veriler ne yazık ki ülke adına olumsuz göstergeler, olumsuz veriler. Diğer taraftan birkaç olumlu göstergemiz de açıklandı. Bunlar genellikle güven endeksleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Ekonomik güven endeksi, reel kesim güven endeksi gibi. Bu güven endekslerinde pandeminin e, gidişatına bağlı olarak az da olsa, vaka sayılarındaki gidişata bağlı olarak az da olsa bir iyileşme görülüyor. Bana göre en önemli iyileşme CDS primlerimizde, 5 yıllık devlet tahvillerinin CDS'leri 300 puanın altına düşmüştü biliyorsunuz. 300 bas puanın altına düşmüştü. Evet. Şu anda 290 bas puanlarda. Bu güzel bir gelişme. Bu rakam Kasım 2020'de 500'ün üzerini görmüştü. Ülkenin Riske adına, daha doğrusu yatırımcı iştahı veya yatırımcı güveni adına CDS'ler çok önemli bana göre. İyi okumak gerekiyor. Artı, yanlış hatırlamıyorsam dün kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi ama görünümünü negatiften efendim durağına çevirdi. Bu da güzel bir gelişme ülkemiz adına. Dolayısıyla ya bir tarafta tabiri caizse terazinin bir tarafında olumsuz göstergeler, bir tarafında olumlu gösterge Ha Önümüzdeki hafta açıklanacak işte kapasite kullanım oranıydı. Güven endeksleri, diğer güven endeksleri falan. Bunlarda da çok olumsuz bir şey beklemiyoruz. Yani e, kapasite kullanım oranı biliyorsunuz reel sektörle ilgili bir e, oran, bir gösterge. Reel sektörde yavaş yavaş çarklar dönüyor. Şu ara e, mevsimlik bir e, şey var. Duralanlık var özel sektörde. efendim. Dolayısıyla belki birkaç puan... %70lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Son açıklanan rakamlar, kapasite kullanım oranları biraz bir iki puan düşüş bekleye, bekleyebilir. Onlar normaldir. Yani e, mevsim itibariyle böyle bir şey var. İşte turizm gelirleri açıklanacak saydıınız daha önce de açıklamıştık kısmını. Dolayısıyla ben yani, turizm turizm gelirlerinde ciddi bir şey beklemiyorum. Düşüş beklemiyorum. E, Tabi bu rakamları değerlendirirken, Hayri Bey siz de biliyorsunuz bu işleri. E, birkaç göstergeyi beraber değerlendirmekte fayda var. Yani bir göstergeden hareketle, o memleket iyiye gidiyor, güllük gülüslandık demek de çok doğru bir şey değil. Diğer bir olumsuz bir göstergeden hareketle, o memleket yandı, bitti, kül oldu, bu da çok doğru bir şey değil. Yani ekonomik göstergeleri, bizi izleyenlere buradan e, tavsiyede bulunmak istiyorum, e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, yani ekonomik göstergeleri birlikte değerlendirmekte fayda var. Şimdi vaktimiz vardı ben giriyorum ama Hiç sıkıntı yok hocam. Şimdi e, Hayır Bey şimdi göstergeler eğer birbirini teyit ediyorsa olumlu veya olumsuz göstergeler çok problem değil. Göstergeler birbirini teyit ediyorsa o zaman e, bir trendden veya bir eğilimden bahsetmeniz mümkündür. Mesela mesela CDS'imiz düşüyor. Doğru mu? Bu olumlu bir gelişme. İki Fitch Türkiye'nin kredi notunu her, henüz yükseltmese de henüz yükseltmese de görünümünü bir anlamda pozitife çevirdi. Bir anlamda. Yani durağan bir de pozitif oluyor biliyorsunuz. Negatif. durağan pozitif diye genelde sıralama böyle geliyor. Bu da ikinci bir olumlu bir gelişme. Artı kurlar biraz ...belli bir seviyeye indi döviz kurları. Efendim... ...bunlar olumlu gelişmeler. Artı işte borsamızda e, ...endeks yükseliş eğiliminde. Fena değil en azından. Dolayısıyla bu birkaç gösterge... ...beraber değerlendirildiğinde... ...önümüzdeki aylarda... ...çok ciddi bir... ...terslik, e, yurt dışı... ...kaynaklı veya işte... E, ...siyasi, politik... ...jeopolitik... E, ...risk kaynaklı bir sıkıntı yaşanmazsa efendim veya içeriden politik böyle bir sıkıntı yaşanmazsa bu yani gelecek ayların olumlu göründüğünü kısmen de olsa söyleyebiliriz. Bu olumlu göstergelerden yola çıkarak yalnız onu ifade edeyim. Ha, işin öbür tarafında ne yazdık ki özellikle borçlanma anlamında çok ciddi rakamlara ulaştık. Bu borcun nasıl döndürüleceği soru işareti e, veya ne kadar döndürüleceği soru işareti artı e, dikkatinizi çekmiştir belki şu anda e, bireysel yatırımcılar bireysel yatırımcılar e, ve reel sektör sermaye piyasalarından yararlanma anlamında ciddi bir mesafe kat etti. Firmalarımız birer ikişer birer ikişer halka açılıyor, tamam mı? Bunlar güzel gelişmeler. Yani yatırımcının parasını bankaya götürüp veya bir finans kurumuna götürüp yatırmaktansa, R sektöre veya halka açılmaya veya sermaye piyasalarına aktarılması, daha katma değer anlamında söylüyorum, daha olumlu bir şeydir. Yani biz bunu gözlemliyoruz. Yani e, Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı şu anda ciddi bir artış kaydetti Bu olumlu bir gelişme. Yani insanlar, yatırımcılar, tasarruf sahipleri, birikim sahipleri, bireysel yatırımcılar, Efendim, sermaye piyasalarına yavaş yavaş giriyorlar. Bunlar güzel gelişmeler. İşte tüm bu güzel gelişmelerden olumlu gelişmelerden hareketle, efendim, e, önümüzdeki haftalarda, aylarda e, çok olumsuz bir değerlendirme e, yapmak istemiyoruz, yapamıyoruz daha doğrusu. Da. Tüm bu e, olumlu gelişmelerden hareketle Hayri Bey, e, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda ciddi bir İçeriden veya dışarıdan riskle karşılaşılmazsa bu stabil durumun kurlarda, işte borsada, emtia fiyatlarında e, devam etmesini bekliyoruz. Olağanüstü bir durum olmadığı müddet. Uzun zamandır ilgileniyorum finans piyasalarıyla. Söylenilen şu, yani ekonomi uzmanları tarafından aşırı miktardaki e, faizlerdeki artışlar ve bu faizlerin artışına bağlı olarak yurt dışından ciddi manada e, kredili borç paranın Türkiye'ye girmesi. Ve bunların özellikle de piyasalarda e, en çok girdiği yer birinci oranda faizler, ikinci oranda borsalar e, ve hazine bonoları, diğer işte e, önemli, değerli kağıtlara bu paraların gittiğini e, okuyoruz veya öğreniyoruz. Bunlarla ilgili olarak e, dünyada da şöyle baktığımızda da e, asıl Değer verilmesi gereken bana göre değer verilmesi gereken e, sonuçta e, bir karşılığı olduğunu düşündüğüm değerli metallerin ciddi manada diplerde olduğunu görüyoruz. Birçok değerli metallerin e, bunun yanı sıra da kripto e, currency'lerin bütün dünya piyasasında ciddi manada günlük yüzde on, yirmi, elli, yüz, dört yüzlük devasa devasa artışlara sebep olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek, nasıl okumak gerekir hocam? Teşekkür ediyorum Hayri Bey. Şimdi finansal piyasalarda öncelikle şunu bilelim. Dinleyenlerimiz, izleyeceğimiz şunu bilsin. Finansal piyasalarda R sektörde dönen paralardan çok daha yüksek miktarlı, çok daha yüksek montanlı rakamlar dönüyor. Tamam mı? Yani finansal piyasalar artık Normal, e, standart piyasaların çoktan dışına çıktı. Özellikle sanal paraların, kripto paraların devreye girmesiyle birlikte bu eğilim arttı. Esasında e, bana göre kripto paraların ortaya çıkmasının, ortaya atılmasının en önemli gerekçesi Amerikan dolarına olan e, tepki diyelim. Tamam mı? Yani Amerikan doları biliyorsunuz convertible para, rezerv para, e, dünya ticaretinin, finans piyasalarındaki dönen e, işlemlerin neredeyse yarısı, yarısı Amerikan dolarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunu Burada gören sözümüzü de... keseceğim hocam, özür dilerim. 8 tamam. bin civarında e, kripto para olduğunu biliyoruz. E, Hı -hı. Bu kripto paralar e, şimdi şöyle bir e, genel olarak piyasalarda hakim olan bir görüş var. Sizin dediğiniz gibi rezerv paraya tepki olarak e, bu Hı -hı. kripto paraların geliştiğini söyleyebilir. Peki bu tepkiyi kim oluşturdu? 8 bin çeşit kripto para nasıl ortaya çıktı hocam? Bununla şimdi, beraber açıklamanıza devam ederseniz. Tabii şimdi kripto paraların e, ortaya çıkışı da bir muamma. Biz makalelere bakıyoruz, akademik çalışmalarına bakıyoruz. Kripto paraların ortaya çıkaran kişi bile belli değil. Yani e, arkasında bir defa en önemlisi, en önemli sakıncası kripto paraların arkasında bir devlet yok. Merkeziyetsiz. Ha, merkezi bir yönetim yok. Yani atıyorum e, Türk liramızın arkasında hazinemiz var, merkez bankamız var, devletimiz var. Ne bileyim Amerika'nın arkasında Fed'i var. İşte ne bileyim İngiltere'nin arkasında, İngiltere, in arkasında İngiltere Merkez Bankası var falan. E, ama kripto paraların arkasında böyle bir devlet gücü veya daha doğru bir ifadeyle karşılığı yok. Yani bugün bize ne diyorlar? Bize e, kapitalist sistem neyi öngörüyor? E, yani paranın karşılığı yoksa diyor karşılıksız para basmaktır bunların diyor. Doğru mu? Doğru veya yanlış. Böyle öğrenildi. Bu bir e, gerçek. Ama bakıyorsunuz dönüp kripto paraların arkasında böyle bir işte ne bileyim değerli maden, altın veya e, karşılık yok yani. İlla bu altın olmak zorunda değil. MTA'da e, paranın karşılığı olabilir biliyorsunuz. Ama bunun karşısında ne var işte o soru işareti. Artı ben size söyleyeyim bitcoin'in belki biliyorsunuz yüzde kırkı çok küçük bir kesimin elinde. 9-10 kişinin elinde e, Bitcoin'in. En önemli kripto para Bitcoin biliyorsunuz. 50 bin evet. dolarları aşırı şu anda. Bir tanesi. Dolayısıyla yani yüzde kırkını birkaç kişinin elinde bulundurduğu bir paraya ne kadar güvenebilirsiniz? Bu para e, suistimallere ne kadar kapalı, ne kadar güvenli. Tamam mı? E, ama ne yazık ki, işte esas bence olayın nedeni birazcık da şu. reel sektörde değerlendirilmesi gereken para R sektörün kazançlarının düşmesinden dolayı değerlendirilmediğinden kripto paralara değerlendiriliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir sanayici düşünün. Sanayici işinden %3, %5, %10 neyse kazanıyor. Ama dönüp bakıyor arkasına ya diyor ben hiç iş yapmasaydım diyor. Atıyorum yatırım araşlarının şunu da değerlendirseydim bunu da değerlendirseydim diyor mesela parasını. E şu yapıyordu? anda bu görüş hakim yani hocam. Tabii tabii işte yani on demeye çalışıyorum. Bakıyorsunuz Elon Musk bir açıklama yapıyor. İşte dün bir de sükmü tweetten bir şey paylaştı Elon Musk. Evet. <gülüyor> Uçtu gitti yani şey e, Bitcoin. Hı. Yani e, bu kadar e, böyle frekansı yüksek veya e, dalgalı bir şeyden bahsediyoruz. E, para biriminden bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani e, böyle bir dünya yok. E, böyle bir kazanç da yok. E, evet mesela borsaya giriyorsunuz. Bizim borsamızda mesela devre kesici diye bir şey vardır. Duymuşsunuzdur. Evet, yani evet biz non var yaptığı vardır. zaman devre keser. Değil mi? Veya işte borsada bir şirketin durumu kötüye gidince işte A şeyinden alıyorlar. A piyasasından alıyorlar. Bir alt piyasaya düşürüyorlar mesela. Ama Bitcoin'de böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla... E, Bitcoin... tamamen meclisli. Yani bana soracak olursanız, ben yaklaşık 25 yıldan beri iyi kötü bu işin içindeyim. Yani... E, ...tavsiye etmem demeyeyim, yatırım tavsiyesine girmesin dediğim gibi de. Ama... ...sonuç itibariyle... ...yani Bitcoin, arkasında kimin olduğu belli olmayan... ...yasal e, boşluğu bulunan en önemlisi... Biz, ...bizde boşluk var biliyorsunuz. Ha! Offshore bankacılığa benziyor. Duymuşsunuzdur offshore bankacılar. Evet. evet. Yani normal ticari bankalarının yanında bir de offshore bankalar var biliyorsunuz finans sektöründe, finans sisteminde. Offshore bankalar gibi bir şey. Yani demek ki offshore bankalar böyle söylüyorum. Çok tutmadı ki yani yatırımcı anlamında, birikim sahibi anlamında çok tutmadı ki bu sanal para veya kripto para çıktı. Offshore bankada mantık 3 aşağı 5 yukarı aynı devletin düzenlemesi yok denilecek kadar az mevduat sigortası yok mesela offshore bankaların çoğunda artı bu tip şeyleri açık yani manipülasyonları açık artı şeffaflık yok önemlisi yani ne kadar kazandığı bellisiz e, aktif büyüklüğü bellisiz kar, kazan, hiçbir şey belli değil yani e, dolayısıyla ha offshore banka ha kripto para bu anlamda çok bir farkı yok yani şey anlamında e, bu turistler anlamında Bence aynı portodalar bu ikisi. Onun için yani kripto paraları e, devreden çıkarmanın veya kripto paralara olan ilginin azaltılmasının en önemli e, yolu bence herkesin kendi işinden sağladığı kazançları daha cazip kılmak. Mesela işte e, vergi atıyorum. Yani çok ciddi bir vergi yükü var şu anda Türkiye'de. E, ...mal üretiminde olsun, hizmet üretiminde olsun... ...yani hayvancılıkta olsun, tarımda nerede olursa olsun... ...çok ciddi bir vergi yükü var. Yani herkes çok ciddi bir vergi yükünün altında. Dolayısıyla kazançlarımızın ciddi bir oranı... ...vergimize giriyor. İşte bu kapitalist sistemi biliyorsunuz... ...ne yazık ki bir sonucu, en önemli gelir kaynağı vergi devletlerin. Hal böyle olunca... E, ...insanlar üretimden... ...mal ve hizmet üretimini kastediyorum. Mal ve hizmet üretiminden ziyade... Böyle kolay para kazanma yollarını tercih ediyorlar. Kripto parları gibi. Ama yani kolay, herkes kolay para kazanmayı ister. Ama kolay para kazanayım derken de e, yatırımımızdan veya tasarrufumuzdan, birikimimizden olmayalım diye söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yani bugün 3 bin, 5 bin doları çok e, ciddi gayretlerle bir yere koyuyoruz. Yani bugün insanların gelir seviyesi belli. 3 bin lirayla, 5 bin lirayla geçiniyor insanların çoğu. ...nüfusun büyük çoğunluğu, asgari ücret dediğimiz ücretlerle geçiniyor. İyi kötü ek iş yapılıyor, bilmem ne yapılıyor ki... ...3-5 kuruş bir tarafa atayım diye. E siz de 3-5 kuruş attığınız parayı... ...birilerine tabir caizse ben yiyemiyorum, buyurun siz yiyin... ...denemeliyiz. Ben onu kastediyorum. Yani e, bir açıklamayla bile böyle ciddi oranda dalgalanan... ...bir e, para olsun, finansal yatırım alacı olsun bana göre çok e, masum değildir Tayri Bey kesinlikle e, Sonuç söyleyeceğim, yani e, bunlarla ilgili işte arkadaşlarla filan sohbet ederken işte bu konularla ilgili arkadaşlarla işte herkes belli indikatörler kullanıyor herke ve e, e, e, çok ilginç yani haftanın 7 günü 24 saat açık bir piyasa özellikle kripto piyasası ve işin bir tekniği var her şeyden önce hocam. Siz bunun profesörüsünüz. Ya yani işin tekniğine uymayan şeyler var hocam. Yani artık indikatörler zirve yapmış. Her şey zirvelerde yani nasıl söyleyeyim stokastik yüzlerde adam hala uçuyor yani. Evet. Ve buradaki bir söylemle bir söylem nedir işte Elon Musk'ın bir söylem daha sonra biliyorsunuz dedi ki ya ben alın dedim demedi dedi yani ben alıyorum dedim dedi biliyorsunuz yani işte yine aynısını Dogecoin'de yaptılar %400'ler 500'ler yine Bitcoin e, onların yanında çok şey kalıyor e, ne diyelim masum, masum, kalıyor. masum kalıyor yani günlük %400'e artanlar falan var hocam bunların hı hı. içerisinde hı hı. Doğru, doğru. E, Evet yani e, borsalarda da hocam şöyle bir durum söz konusu onlarla ilgili de e, bu finans programlarını yapmaya başladığımızdan beri ilgileniyoruz. E, program arkadaşlar bu arada artık soru kalıbının çok dışında tamamıyla sohbet havasında geçiyor. E, şimdi 20 yıl önce bir şirkete vatandaş bir yatırım yapıyor. Örnek konuşuyorum. Atıyorum 100.000 TL'lik 20 yıl önce bir vatandaş yatırım yapmış. Evet. Bugün baktığımızda e, bu nereye gelmiş 1 milyon TL'ye gelmiş örnek konuşuyorum yapmış olduğu yatırım veya 200 bin TL'de veya 100 bin TL'de kalmış da olabilir ama öyle olduğunu düşünmüyorum borsalar uzun zamandır e, rally'de çünkü e, ve burada da dolar bazında bir şirketi bilmiyorum ben dolar bazında incelemeyi daha uygun görüyorum yani evet. tl TL'den ziyade dolar bazlı incelemeyi 20 yıl önce bu vatandaş diyelim ki buraya 100 bin dolar yatırmış. E bugün geldiğimiz noktada birçok şirketlere baktığımda ben e, 100 bin doları karşılamıyor evet. yani e, bunun hissek değerleri şu ana itibariyle vatandaş bu yatırımını paraya çevirmek istese 100 bin doları karşılamıyor. Burada biliyorsunuz piyasa değeri, defter değeri, şirketin borçluluğu, şirketin karlılığı. E bir bakıyoruz ki e, şirketin defter değeri örnek konuşuyorum 100.000 TL iken piyasa değeri 1 milyon TL'ye çıkmış hocam. Hı hı. Yani e, bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu özellikle şu anda yeni piyasaya giren ben bu 2021 yılını küçük yatırımcı açısından şahsi görüşüm hocam e, buradaki konuştuklarımız arkadaşlar bir sohbet ortamında geçen konuşmalardır. Hiçbir şekilde ne hocamın söyledikleri ne bizim söylediklerimiz bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizler yatırım yapmak istiyorsanız bu konunun uzmanları var, yatırım kurumları var. Gidip onlardan aracı kurumlar var. Bu hizmeti alabilirsiniz. Buradaki olaylar tamamıyla bir değerlendirmedir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet. Ee, bunu nasıl değerlendirmek nasıl okumak gerekiyor hocam sizce şimdi Hayri Bey öncelikle şuradan başlayalım müsaadenizle sermaye piyasaları biz derste öğrenci arkadaşlarımız anlatırken uzun vadeli fon, arz ve talebinin buluştuğu piyasalardır diye anlatıyoruz Yani sermaye piyasasına giren bir şirket halka açılan bir şirket finansman sağlayan bir şirket bu olaya uzun vadene bakacak çünkü öz kaynak. Madalyonun öbür tarafında yatırımcı boyutu var. Bireysel yatırımcı veya kurumsal yatırımcı her neyse. Yatırımcı da bu olaya uzun vadeli bakacak. Yani al sattan ziyade al sattan ziyade sermaye piyasalarına borsa İstanbul'da hisse senedi şeklinde veya hisse senedi piyasalarına girdi, giren bir yatırımcı kısa vadeli bakmayacak. Yani al sat dediğimiz olay ...çok e, sağlıklı bir olay değil. Daha doğrusu sermaye piyasalarının ruhuna aykırı bir davranış. Sermaye piyasası uzun vadeli fon dediğim gibi arz ve talebini buluştuğu piyasa. Hal böyle olunca, hal böyle olunca dönüp bakıyoruz şeye, uygulamaya. Ne yazdık ki borsaya, az önce bahsettik ya, bir e, paradan para kazanma mantığıyla bakılıyor. İşte o zaman ne oluyor? O zaman... E, Kağıtlar e, manipüle demeyelim de bunun adına. Çünkü manipülasyon suçtur. Efendim işte içeriden öğrenme, manipülasyon bunlar efendim e, işte keriz bu tür faaliyetler suçtur. Ama en büyük buradaki sıkıntı ispat sıkıntısı. Yani bizim borsamızda biliyorsunuz işte e, alım satım yapanlar arasında bir şey vardır. Bir gizlilik vardır. Kimin yaptığı, kimin aldığı, kimin sattığı belli ama yani e, hal böyle olunca bu tür e, hileli işlemlerin e, ne yazık ki borsaya yansıdığına şahit oluyoruz. Ha, borsa zaten bunu veya SPK bunu tespit ettiği anda takdir ederseniz e, hemen cezasını kesiyor. Veya işte işlem yasağı getiriyor. işte açığa satış yasağı getiriyor. Borsanın birçok kuralı var biliyorsun. Çünkü borsa dediğimiz kurum organize bir piyasadır. Ama işte e, ne yazık ki borsaların hemen hepsinde, çoğunda ben araştırmadım ama bu hilelerin veya yanlış işlemlerin en azından gayri ahlaki diyelim bunun adına dilerseniz. Yani resmi o hukuki boyutu, o bizi e, alanın değil en azından. Gayri ahlaki diyelim bu faaliyetlere. Gayri ahlaki e, işlemlerin ne yazık ki yapıldığına şahit oluyoruz yani ama işte dediğim gibi tespitte veya ispatta bir sıkıntı var. İspat edilince zaten dediğim gibi SPK'ydı, borsaydı gereğini yapıyor. O faaliyeti, o gayri ahlaki veya işte gayri resmi işi kim yaptıysa o alım-satım faaliyetlerini kastediyorum takdir edersiniz. Kim yaptıysa buna ceza kesiliyor. Ama işte o zaman da dediğiniz noktaya geliyoruz. Bu tür faaliyetler bu tür faaliyetler yani daha doğrusu bu, bu tür alım-satım işlemleri istemediğimiz alım-satım işlemleri bir bakıyorsunuz, 10 sene sonra, 20 sene sonra şirketin e, değerini istediği oranda arttırmıyor. İşte burada esasında bu işin bir de firma boyutu var. Türkiye'de halka açık firmaların, halka açık firmaların önemli bir kısmı e, sistemli, düzenli bir kar dağıtımı yapmıyor. Bana göre en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani, şimdi siz yatırımcı olarak, bireysel yatırımcı olarak girmişsiniz, X şirketinin, Y şirketinin hisse senedini satın almışsınız ve ortak olmuşsunuz. Ortak olmanın temelde iki tane temel getirisi vardır. Bir, kar payıdır. Yani o şirketin kazancından elde ettiği karı dağıtmasını beklersiniz ortaklara. İki, sermaye kazancı dediğimiz sermaye kazancı dediğimiz, şirketin hisse sevdiğini fiyat yükselişinden kar elde etmektir. Şimdi, temettü kesin bir şey değil. Yani şirket yıl sonunda kar elde etmiyor, elde ettiği karı genel kurulda karar alıyor, dağıtmıyor bir kısmını tutuyor, otofinansman yapıyor. Biz otofinansman diyoruz. Ha, iyi ki burada devlet var. Onu ifade ederim. Yani iyi ki burada SPK var, mevzuat var. Hani dedik ya, sermaye piyasaları, organize piyasalardır, bizim borsamız organize piyasadır, bütün şartları, alım-satım kuralları, her şey bellidir. En ufak bir şey flu değildir borsamızda. Borsamız iyi işliyor Allah'a şükür. Ama gelin görün ki uygulamada işte bu tür e, yani şirket kaynaklı olumsuzluklar borsayı istenilen noktaya getirmiyor. Daha doğrusu kağıtları istenilen noktaya getirmiyor. Yani şirket kar dağıtmayınca ne oluyor? Şirket kar dağıtmayınca ne oluyor? Ortak demotiv oluyor. Ortak iyi kötü birikimini götürmüş yatırmış borsaya veya şirkete karından pay alacağım diye. Ama şirket tabiri caizse diyor ki at buyurun avucunu yala ben bu sene kar dağıtmayacağım diyor. Ha dağıtması gereken minimum bir rakam var. Buna bir birinci tertip temettü, ikinci tertip temettü diyoruz. Dedim ya iyi ki devlet var diye. Yani devlet de diyor ki şirkete, ya sen halka açıksan, bu adam da sana ortaksa, bu adama şu kadar dağıt diyor. Ha ondan sonraki sen birisin diyor. İstersen yedek akçe olarak ayır, ihtiyat de, yedek akçede, ne bileyim işte olağanüstü ne dersen de adına. Muhasebe açısından, çok portman değil, dağıtma diyor. Ama ne yazık ki işte şirketler, şirketler finansman yapılarını, kaynak yapılarını desteklemek adına, bu kârın büyük bir kısmını ne yazık ki ortaklarına dağıtmıyorlar. Ortaklarına dağıtmayınca efendim yatırımcı tabir yerinde ise mağdur oluyor. E, diğer taraftan bakıyorsunuz sermaye kazancına yani hisse seyredini atıyorum 10 liradan aldım 12 lira, 13 lira, 15 lira, 20 lira olma ihtimali var. İşte biz buna sermaye kazancı diyoruz bu aradaki farka. <gülüyor> Orada da kesinlik bir şey yok. Doğru mu? Yani evet. hani bahsettik ya ne yazık ki bu gayri ahlaki, gayri resmi işlerden dolayı bazı şirketlerin işte geçen hafta ismini vermeyelim. Bir şirketin kağıdında ciddi bir değişiklik oldu hiçbir gerekçe yokken. Tamam mı? Ama şunu ifade etmekte fayda var. Bundan 5-10 seneki önceki borsamızda yok. Mesela kap ee, çekti biliyorsunuz. Kamuyu aydınlatma platformu. Evet. Çok ciddi bir gelişme. Borsamız adına sermaye piyasalarımız adına çok ciddi bir gelişme KAP. KAP sayesinde herkes şirketle ilgili bilgileri aynı anda öğreniyor. Olumlu veya olumsuz. Atıyorum Galatasaray bilmem kimle görüşüyor. Atıyorum yani. Hemen bunu KAP'a bildiriyor. Diyor ki biz şu futbolcuyla görüşme halindeyiz diyor. Dolayısıyla herkes aynı anda öğreniyor. Tamam mı? İşte bu tür olumlu gelişmeler de var borsamız adına. Ancak ne yazık ki o bahsettiğiniz ee, olumsuzluğun dolar bazında olsun işte TL bazında olsun de, dediğiniz doğru dolar bazında değerlendirmek daha doğru de o e, umduğunu bulamamanın diyelim yani en büyük geleceğinden bir tanesi ne yazık ki şirket kaynaklı nedenler özellikle ve özellikle bu temettü dağıtımı konusunda yaşadığımız sorunlar Evet ee, hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Programımız da bayağı güzel gidiyor. Ama biz e, izleyenlerimize şu sözü verelim. Size de son e, söyleyeceklerinizle ilgili e, biz e, söz hakkı verdikten sonra biz he, her pazartesi Sayın İbrahim Allekşi Hocamla e, finans gündeminde Yeni Mesaj TV YouTube kanalında sizlerle olmaya çalışacağız. E, sizleri de bekliyoruz. Zaman zaman hocamızın müsait olduğu zamanlarda inşallah canlı yayınlarda yaparız. E, bununla ilgili finans piyalar piyasalarında e, doğruyu, gerçeği öğrenmek istiyorsanız sevgili dostlarımız e, finans gündemi programında Yeni Mesaj TV'de her pazartesi e, saat 10'da e, buluşmayı bekliyoruz inşallah. Buradaki söylemiş olduğumuz her şey... Ekranlara yansıtmış olduğumuz her şey tamamıyla e, bir sohbet havasındadır. Kesinlikle e, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. E, burada yatırımlarınızı e, aracı kurumlar aracılığıyla yönlendirmeniz mümkündür. E, bu konuda da bizi ilgili takip ettiğiniz için izleyenlerimize ben e, teşekkür ediyorum. Hocam son olarak e, bu haftayla ilgili... E, nasıl olabilir? Bu haftada beklentilerimiz neler olabilir? Neler beklemeliyiz bu haftadan? Ee, olumlu, olumsuz gelişmelere bakarak neler söyleyebiliriz bu haftayla ilgili? Şimdi biliyorsunuz finans piyasalarının gündemini işte pandemi belirliyor ve dolayısıyla birazcık da yeni seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden belirliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu sabahtı. Biden'ın Çinle ve Rusya ile olan e, ticari ilişkilerinde sanki yumuşama e, en azından Trump kadar sertlik yanlısı sertlik mi diyelim tam ifade etmeklerin ne kadar doğru politik bir hata yapmayalım yani bu ifadeyi kullanırken e, şahin diyelim yani Trump kadar şahin olmayacağı beklentisi hakim oldu bende yani e, sanki Biden Biraz daha ılımlı veya güvercin e, politikalarla e, daha uzun vadeli gidecek gibi duruyor bana göre. Ha bu bu ne demek? Şimdi kur savaşları demek. Yani veya ticaret savaşları demek. Yani bu savaşların biraz daha e, ılımlı ortamda savaş muhakkak olacak. Yani bugün işte NATO'da biliyorsunuz e, açık açık Rusya ve Çin'le şeyden bahsetti. Ee, rekabetten bahsetti Biden. NATO toplantısında biliyorsunuz işte Avrupalı e, mevkidaşlarına veya efendim Müttefiklerine mesaj verdi. Beraber olalım Rusya ve ama Rusya ve Çin'e karşı gibisinden arkamda durun veya işte Türkçe'si demek istedi. Öyle yorumluyorum ben. Şimdi e, şey devam ediyor. Savaş devam ediyor. Sıkıntı yok o konuda. Kimse savaşın bittiğini söylemesin. Yani soğuk savaştı, işte kur savaşlarıydı veya ticari savaşlarıydı falan. Ama savaşın e, sanki seyri biraz daha ılımlı gidecek gibi. Tamam mı? İşte bu ılımlı gidiş, ha gibi diyorum, dikkat, dikkat buyurun ben politikacı veya siyaset, siyaset bilimci değilim. Bu bana göre ılımlı sayılabilecek, Trump'la karşılaştırırsak, ılımlı sayılabilecek bu e, eğilim... Ee, piyasalara bana göre olumlu yansıyacak. Özellikle borsalara. Ee, ve e, biz buradan nasıl payımızı alacağız işte. Yani Amerika'da çok olumlu gelişmeler olmuş. Çin'de olumlu gelişmeler olmuş. İşte İngiltere'de onlar bizim için problem değil. Biz bu, bu vatanın evladıyız. Bu memleketin evladıyız. Dolayısıyla dışarıdaki olumlu gelişme veya olumlu sayılabilecek daha ılımlı bir savaş ticaret Savaşı'nı kastediyorum. Bize nasıl yansıyacak? İşte benim merak ettiğim soru bu. Yani e, onda da zaman gösterecek. Yani kimse bilemiyor. Yani altın nereye gider? İşte petrol nereye gider? Kurlar nerede durur? Veya durur mu? Bunlar çok e, zor sorular. Yani ekonomiyi e, veya ekonomik göstergeleri tahmin etmek e, Hayri Bey takdir ederseniz çok zor şeyler. Yani... İstediğiniz kadar analiz yapın, işte yapay zekayı çalıştırın, ne yaparsanız yapın çok zor. Bugün yanlış anlamayın yani işte bizim büyüme rakamlarımızı reviz ettiler, doğru mu? Evet. Yani, kredile jendirme şirketleri, Morgan Stanley olsun falan bunlar reviz ettiler Türkiye'nin büyüme rakamlarını. Biraz birkaç puan puanı alt, biliyorsunuz. bizim adımıza olumlu gelişme. Ama yani o insanlar bile şunu demeye çalışıyorum, o insanlar bile yani o kadar teknik veya işte... ...akademik e, bilgi anlamında... ...altyapıya rağmen... ...işte e, bundan bir yıl önce... ...Türkiye'nin e, ekonomik büyümesini... ...işte atıyorum yüzde tam hatırlamıyorum... ...yüzde iki olarak düşünüyordu... ...ama şu anda yüzde üçe reviz etti mesela... ...tam rakamlarda e, sapma olabilir ama... ...üstte reviz etti yani alta reviz etmedi... ...dolayısıyla e, onlar bile... ...bu kadar imkanlara rağmen... E, ...ekonomik göstergeleri... ...veya gidişatı tahmin edemezken... ...bizim burada... E, aklınıza sığınıyorum. Yani şu şöyle olur, bu böyle olur demek lüksümüz yok bana göre. E, çünkü birçok faktör var. E, Birdenbire dengeler değişebiliyor. E, dengeler değişince de bu sana bir şekilde yansıyor. Maça benziyor. Yani maç giderken bir de teknik direktör e, hakeme işaret ediyor. Ben oyuncu değiştireceğim diyor. Haydi buyurun bakalım. Bütün plan altı storuyor karşı takımın bütün planı. Ben biraz buna benzetiyorum şeyi, finansal piyasadaki oyunu. Yani Zaten oyunu, böyle oyunu. de oldu hocam. Sözünüzü kesiyorum. E altında denildi ki işte çanak yaptı. Çanağın hedefi bellidir. İşte 2300'lerdir 2500'lerdir filan denildi. Ha. Öyle mi? Yani oradaki formasyonlara bakılarak hedef gösteriyor. Değerli arkadaşlarımız, değerli hocalarımız. Burada da sonuçta bu piyasada işlem yapan Büyük yatırımcılar veya balinalar diyelim. Sonuçta insanların e, işlemin tersini çok rahat terste bırakabiliyorlar yapmış oldukları işlemi. Evet. Yani... E, hedef belliydi 2300'ler 2500'lerdi yani görünen hedef e, gümüşte 40 dolar hedefleri verilirken yine e, biraz daha stabil altına göre baktığımız zaman evet. kripto ile ilgili hiç kimse konuşmazken bugün herkes e, yükselirken zaten bunun iki şıkkı var hocam ya A şıkkı ya B şıkkı ya yükselecek evet. ya inecek e, yükse evet. e, birisi tutturdu e, ben demiştim filan oluyor yani ya bu sonuçta dediğiniz gibi bunu e, bilin çok ince noktalarıyla insanlar tahmin etmiş olsalar zaten büyük yatırımcılar e, o noktada piyasaları ciddi manada alt üst edebiliyorlar. Anlık gelişmeler her şeyi değiştirebiliyor. E, Biden başa geldiğinde deniliyordu ki işte değerli metaller filan işte e, onun açısından önemli filan. Daha Biden'ın adı duyulur duyulmaz 1950'ler 60'lar gözükmüşken Onsun evet. fiyatlarında bugün evet. adam koltukta 1750'deyiz yani. bu Bunu nasıl açıklamak evet. mümkün olabilir? Tabii ki evet. e, piyasa şartları e, günlük olarak, anlık olarak, dakikalık olarak durmadan değişkenler var bu noktada ve bunları çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet hocam e, buyurun. Teşekkür ediyorum. yani e, Ama işte sonuç itibariyle yani... Dışarıda kıyamet kopuyor. Doğru mu? Yani yangın var, Allah göstermesin, Kıyamet kopuyor. Sen dön kendi evine bak. Yani sen dön kendine bak. Yani senin ekonomik e, gelirinde veya hane altlarının gelirinde nasıl bir iyileşme var? İyileşme var mı? Yoksa gerileme mi var? Yoksa birikimlerimiz tabiri caizse heder mi oluyor? Birilerinin kucağına mı gidiyor? Birilerinin bile mi gidiyor? Yani bu tür şeylere, ben geçen gün e, gazetenize de yazı yazdım. Eksik olmayın. Israrla ee, söylüyorum. Yani bireysel yatırımcının kesinlikle ve kesinlikle sakin olması gerekiyor. Bu tür ortamlarda. Yani anormal günler yaşıyoruz son bir yıldan beri. Aşı çıktı çıkacak. Şimdi aşı çıktı mutasyon başladı. Doğru mu? yani evet. e, Ama buna rağmen işte bazı emtia fiyatlarında düşüş var. Altın başta olmak üzere. Efendim işte aşı çıkacak dedik petrol artacak dedik işte petrol artırsa Türkiye'nin işte enflasyon rakamları etkilenecek işte de, petrole bağımlılık var şudur budur falan. Dolayısıyla yani bunlardan önemli olan bizim birey olarak gol yemememiz yani e, gol yemeden bu şeyden bu süreçten bu tünelden mi diyelim çıkmamız gerekiyor. Onun için dediğim gibi sakin olmak iyi okumak. Yani göstergeleri iyi okumak, sizin bahsettiğiniz gibi hiçbir şey bilmiyorsak danışmanlık almak ama resmi kurumlardan. Sizden benden değil yani. Ben danışman değilim. Evet. Yani biz bu işlerin akademisyeniyiz. Gelecek devletin yetkilendirdiği bankalar var, aracı kurumları var. Ne bileyim en başta bunlar geliyor aklıma. Bunlar yetkilendirilmiş kurumlardır. Burada çalışan broker arkadaşlar var, diyedir arkadaşlar var. Bunlar hepsi birikimli arkadaşlar. işin tabiri caizse piri onlar. Yani onlardan resmi kanallardan danışmanlık alacaklar veya işte sözleşme yapacaklar onlarla. Onlar yönlendirecek bunları. E, o, o şekilde en az gol yiyerek bu tünelden çıkarız diye düşünüyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız evet. için. E, yeni Mesaj e, gazetesindeki yazılarınızı da ilgiyle takip ediyoruz. Ekonomi ve finans üzerine gerçekten e, ulaşılması zor e, gündem oluşturan konulara değinliyorsunuz. O konuda sizi tebrik ediyoruz. Evet Peki. değerli izleyicilerimiz Yeni Mesaj TV YouTube kanalındaki bir finans gündemi programında burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sayın Finans Profesörü Profesör Doktor İbrahim Halil hocamıza programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Her pazartesi saat onda YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Allah'a hoşça Hoşçakalın.